Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro Orjinal yayınların hazırladığı THT-IT Soru Bankası kitabında Kenar Ortay konusunun Kenar ortay çizimiyle alakalı kazanım testinin çözümünü yapacağız Çözümlere başlayalım G noktası ağırlık merkezi verilmiş Şimdi bak ağırlık merkezi garibim buraya kadar gelmiş Bunu mu uzatacağız ya da bu garibim buraya kadar gelmiş bunu mu uzatacağız E tabi ki 20 verildiği için 20'yi kullanmam lazım Şunu uzatacağız Ağırlık merkezini kullanmak için tabii ki bu uzatmayı yapıyoruz Çünkü ağırlık merkezinden geçen kenar ortay Bilgisini kullanmam lazım e hocam kenar ortay olduğu için 10-10 yaptı burası. E burası da 90 derece. 8-10 ne üçgeni? 6-8-10 üçgeni. 6-8-10 üçgeninden burayı 6 bulduk. 6 ise X de kaç yapar o zaman? 12 yapar. Yani birinci soru. Balıkesir yaptı. Geldik 2. Ye. E 90'dan ağırlık merkezine kadar gelmiş. E bu garibim gelmiş. Şunun devamını getirsek. Ağırlık merkezini kullanmam gerekiyor. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hop şöyle. Eşit oldu mu? Oldu. E o zaman burası 90'dan isilen kenar ortay olduğundan dolayı muhteşem işte oldu burada. Ve sonra hocam burası 5 iken burası 5 2 olur. Sonra burası burası burası birbirine eşit. 5 artı 5 2 kaç? 7 buçuk. Hocam burası da 7 buçuk. Burası da 7 buçuk. Toplamı kaç yaptı? 15 yaptı. 12-15. Büyük üçgendeki Pisagor bağıntısında 12-15'in üçgeni 3-4-5'in 3 katı. 9-12-15 üçgenden cevap 9 çıktı. Yani... İkinci soru ceyan oldu geldik 3'e. Ağırlık merkezi var. Ağırlık merkezi varsa. Şimdi ben x'i bulmaya çalış, çalışacağım. E, ne yapmam lazım? 90'da varsa. Hop 90'dan ağırlık merkezi çizelim. Çünkü niye? 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem 3'lü oluşturur. E o zaman 3, 4, 5. Hocam burası 5 ken, burası 5 bölü 2 yapar. 5 artı 5 bölü 2. Yani 5 artı 2,5 7,5 yaptı. 7,5 iken burası da 7,5 burası da 7,5. Toplamda şurası kaç yaptı o zaman? Yedi buçukla yedi toplamı. Yani on beş yapar. Cevap cehan oldu. Üçüncü soruda. Geldik dörde. E ağırlık merkezi verilmiş. E biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Şu ağırlık merkezi. Garibim buraya kadar gelmiş. Devamını getirelim. Hop şöyle. Ne oldu burada? Kenar ortaylık meydana geldi. Muhteşem üçlü yok. Dikkat et. 90'dan çizilmemiş. ise burası kaç? Hocam ise burası. Üç. e Pisagor. Şurası kaç? Dokuz. 12 On iki. 15, 3 kendinden. 3, 4, 5, 3 katından. Burası 15. Burası da 15. Ve toplamda bu uzunluk soruluyor bana. 30 yapar. Yani dördüncü soru denizli oldu. Geldik 5'e. 90 var. Ağırlık merkezi var. Hemen 90'dan bir kenar ortayı çizeliriz. Değil mi gençler? Niye? Çünkü 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem. Üçlüyü oluşturdu. Hocam 6'yı 2'ye parçaya böldü. 3, 3. Burası da 3. 3'ü 3'e böldüğüm zaman 1 yapar burası. 1'e 2. Hani kısa parçası bulmak için böyle yapıyorduk. 1 burası da 2 oldu Eee sonra Hocam 2'ye 2 iki çıktı yani burada bir ikizkenarlık çıktı 20 ise o zaman burası da 20'dir 2 açı yan yana geldi şuradaki üçgende 2 iç açı toplamı bir dış açı Yani burası 40 yaptı E bununla bu eşit ya 40 ise buradaki açıda 40 derece mi yaptı Evet Ve soru C han çıktı Geldik 6'ya Şimdi G noktası ABC'nin ağırlık merkezi Dikkat ben bunu bir böyle devamını getireyim kenarortay olur diyemeyiz çünkü büyük üçgenin ağırlık merkezi değil burası. Nerenin? ABC'nin. Yani şuradaki üçgenin ağırlık merkezi. Ben buradaki üçgenin ağırlık merkezini kullanacağım arkadaşlar burada. E nereden kullanırım? Kardeşim 6 verilmişse 6'ya ait bir kenar ortaya çizmeliyiz. Hop şöyle kenar ortaya çizdik. Hocam burası 3, 3 oldu. E burada da 1-2 oran var. E tamam. Şimdi ne yapacağız? Şu açı kullanmam lazım. Hocam şu üçgende ne var? açıortay ortay. Koldaki oran... Tabandaki orana eşit değil mi? Evet. X bölü 7. X bölü 7. 2K bölü K'ya eşittir. E buradan K'lar gitti. İşler dışlar yapınca da X eşittir kaç geldi o zaman? 14 geldi mi? Geldi. Yani 6. soru böylelikle denizli çıktı. Ve bu testi bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. ÖSYM tarzı testlerin çözümüne başlıyoruz. Yani test 1'in çözümünde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.